Merhaba profesyonel koç Aysel Eker. Ben Mavi Kadın'da nasıl başardın da yine yepyeni bir konukla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konuğum iletişim sektöründe uzun süredir varlık gösteren başarı isimlerden bir tanesi. Kendisi Tülay Şamcı. Hoş geldin Tülay. Çok, çok İyi teşekkür geldin. ederim. Çok mersi davet ettiğin e, için. Rica ederim. Büyük bir keyifle. Tabii ben hemen iletişim sektöründen uzun süredir varlık gösteren kişi olarak seni lanse etmiş oldum ama Tülay kim? Neler yapıyor e, Aslında doğru bir e, biçimi bu, e, çok uzun zamandır iletişim sektöründe çalışıyorum, e, kurucunu benim yaptığım bir PR ajansı, Hı -hı. gay Hı -hı. iletişimin yöneticisiyim, ajans başkanı olarak da bir süredir Hı -hı. hizmet veriyorum, çok farklı markalara danışmanlık Hı -hı. hizmeti verip onlarla birlikte e, iletişim çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, yani aslında biraz yaptığınız işle sizin nasıl bir hayat yaşadığınızı biraz Hı -hı. belirleyen bir durum. E, i̇letişim de zaten buna çok uygun bir o, ortam. Çünkü e, biraz sosyal hayatınızı, ilişkilerinizi, ilgi alanlarınızı da e, belirliyor işin doğası gereği. E, tırnak içinde söylüyorum ama eğlenceli bir iş. Yani Hı -hı. çok farklı sektörler, farklı konular, farklı insanlar e, hayatınıza giriyor. Çok dinamik bir yapı. Ve aslında Tülay Şamcı ya da Tülay her kimse ya da siz her kimseniz. O yaptığınız işle birlikte siz de şekillenmeye başlıyorsunuz. Evet, çok önemli şeyler söylüyorsun aslında. <gülüyor> yani biraz hani e, hakikaten işte insana nüfuz eden bir şey. Yani Hı -hı. sizin kişiliğinizi ve tarzınızı da biraz belirleyen bir şey. Hı -hı. Tabii ki sizin bir altyapınız ve sizin gerçek bir e, Hı -hı. varoluş biçiminiz var. Hı -hı. Ama onu nelerin etkilediği, nelerin şekillendirdiği de önemli. Hı -hı. E, i̇şte iyi ki de ben bu alandayım diyorum. yani. E, yanlış hatırlamıyorsam 2002'de Değil evet mi? kurduğunu söylemiştin çok uzun Doğru. süredirdi bu sektör. Lütfen az önce de dedin ki aslında yaptığımız iş bizi şekillendiriyor. Hmm. Bu iş peki hani nasıl şekillendirdi Tülay'ı? Hmm. Yani biraz belki yapıma da çok uygun olduğu için böyle bir işte hı hı. çalışmaya başladım ya da o kadar uzun süre bu sektörde kalabildim. Hı hı. Nasıl şekillendiriyor? Bir kere çok farklı konularla ilgileniyorsun, hı hı. çok farklı sektörler ve her ilgilendiğin konuyla birlikte hayatına yeni insanlar giriyor. Hı hı. Onlardan çok başka şeyler öğreniyorsun. İşte inşaatla ilgili bir şey öğreniyorsun, ilaçla ve sağlıkla ilgili bir şey öğreniyorsun, IT sektörüyle ilgili bir sürü detay öğreniyorsun. Ya da üretim sektörüyle ilgili e, bambaşka bir dünyayla tanışıyorsun. Bütün bunların hepsinin e, sizde bir, bir karşılığı oluşmaya başlıyor. Yeni insanlarla birlikte yeni bilgiler de geliyor. O pronlara bir sürü proje tasarlıyorsun o müşterilere. Hı hı. E, o tasarladığın projelerle birlikte daha kreatif, daha e, değişik bir dünyayla da tanışman mümkün oluyor. Çok okuma yapman gerekiyor, izlemen gerekiyor, araştırman gerekiyor. E bütün bunlar da böyle çok sizi hareketli kılan, sizin sürekli öğrenmenizi ve e, hayatın içinde olmanızı sağlayan bir süreç. O yüzden hani hakikaten şey e, hem eğlenceli hem değişik hem insanı zenginleştiren bir şey. Hmm. Peki böyle hani dedin ya zenginleştiriyor çok hayatın hmm. içinde hmm. çok da geliştiriyor. Bunların senin için Anlamı ne? Ne ifade ediyor böyle olması? E, bunu çok seviyorum. Bir kere böyle çok stabil bir hayat sürdürebilecek insanlardan değilim. Yani Hı -hı. şeyi çok seviyorum. Hani sürekli bir değişkenlikle Hı -hı. olmak, rutinin dışına çıkmak, Hı -hı. E, öğrenme sürecinin sürekli devam ediyor olması falan. Benim için bunlar çok önemli konular. E, bir kere heyecanlanıyorsun sürekli. Hı -hı. E, bu heyecanla birlikte de kendini geliştirme şansın Hı -hı. oluşuyor. Bütün bu bilgileri... E, oturup sadece masa başında elde edemezsin. Çok rafine, çok süzülmüş, e, gerçekten çok elden geçmiş, ve çok e, önemli bilgilere çok hızlı Hı -hı. ulaşıyorsun. Hı -hı. E, bu da hani, ya bana çok keyif veriyor. Yani Hı -hı. beni çok mutlu eden şeyler bunlar. Hı -hı. Çok iş yapıyormuş gibi hissetmiyorum açıkçası kendime. Zaten öyle hissediyor olsaydım muhtemelen bu kadar uzun sürede muamelemezdim ya. Yani. E, o kadar güzel anlattın ki Tülay ya. yani çok öğreniyorum, iş yapıyormuşum gibi hissetmiyorum. Hani birçok insan kendisini böyle hissedeceği işi e, arayıp bulmaya çalışıyor Hı -hı. aslında. Hı -hı. Sen hani çok uzun süredir bunu yapıyorsun ve nasıl başladın, bu işi nasıl karar verdin? Ya nasıl başladım? Ee, aslında çok bilerek, çok bilinçli olarak yaptığım bir seçim değildi bu. Hı -hı. Ee, ya bazen insanın hayatında işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hı -hı. Ee, her şey gerçekten planınızın çok dışında. E çok sizi mutsuz edecek bir şekilde bir, bir hal alabilir ve sizin bir karar vermeniz ve hayatınızı yeniden hı hı. E, kurmanız gerekebilir. O hayatı yeniden kurduğum bir dönemdi bu işiyle tanışma hı hı. sürecimde. E, baktım ki benim istediğim gibi gitmiyor hayat hı hı. E, ve, ve çok mutsuzum, o hayatı yeniden tasarlamam, yeniden kurmam gerekiyor. O zaman bir, bir kağıt, kalem alıp elime bunu hadi bakayım yeniden bir Tülay ya da yeniden bir e, şansım olsaydı <gülüyor> e, neyi nasıl yapardım acaba ne, ya da neyi elde edersem çok mutlu olurum, kendimi daha hissederim. Bu tür soruların cevaplarını vermeye çalıştım. Sonra da böyle kendime e, bir, bir takım notlar çıkarmaya başladım. Ama hani hakikaten dışarıdan baksanız o fotoğrafa, yani ne büyük bir fantazi bu hani ne, ne yapıyor acaba ya, gerçeklikte ba ne kadar kopmuş falan diye üzülebilirsiniz bile dışarıdan baktığınız bu profile e, ama o sizin aynı zamanda e, farkında değilim ama benim yol haritamda oluşmaya başlamış o süreçte yani o aldığım notlar aslında bugünkü yaşadığım hayatın kararlarıydı yani e, bunların hayaliydi e, sonra da işte aslında buna konsantre olma meselesi bu yani bir şeye istiyorsunuz onu hayata geçirmek için bir farkındalık yaşamaya başlıyorsunuz. Hı hı. Sonra bir konsantrasyon süreciniz gerçekleşiyor ve bir şeyde çok emek harcarsanız zaten karşılığında alıyorsunuz. Ya yani bu sadece böyle oturdum, hayal ettim, istedim öyle bir şey yok tabii ki. Yani her şeyin bir bedeli var. O bedeli ödemeye hazırsanız eğer bununla ilgili zaman, enerji, e, içinizde ne varsa onları ortaya koyabilecekseniz e, o, o da bir biçimde zaten. Gerçekleşiyor. E, dedin ki o zamanlar o oturup yazıp çizdiğim şey benim bu yolculuğum aslında. O yazıp çizme dedim hani edebi bir şeyden bahsetmiyorum. Aha, aha. Yani sadece ya niye bu kadar mutsuzum, neyi kaybettim, neyi elimden yitirdiğim Hı -hı. için bu kadar çok e, hayatımı sevmiyorum. Hayat sevmem için neye sahip olmam lazım, neyi farklı yaparsam ben çok mutlu olacağım. Bir, bir, bir, bir, bir projeksiyonda bulunuyorsunuz ya, yani kafanızda bir, bir, bir kadın ve bir hayat modeli var hı hı. ve oraya da bir, bir sahne çiziyorsunuz aslında. Bu sahnenin olması için de buradayım diyorsun, bu sahneye gitmek için, bu sahnenin bir kahramanı olmak için. Hı hı. Peki şimdi ne yapmam lazım, nereden başlayacağım? O başlangıç noktasına karar verip hareket etmeye başladığınız an zaten o sahneye doğru yol alıyorsunuz. Yani o sahneye gidersiniz, girmezsiniz çok önemli sahneye ne kadar yaklaşırsanız o kadar zaten iyi bir hayatınızda oluyor. Hani böyle şey vardır ya eğitimde hep orada öğrendiklerimizle hayat çok da uyuşmuyor diye böyle bir söylem vardır. Hı hı. Ve içindeyken gerçekten de öğrenciler onun çok farkında olmuyorlar. Şimdi ben kariyer koçluğu da yaptığım için hı hı. Hani yönetici koçluğuyla beraber... Ne önerirsin mesela bu konuda? Bunu bizzat deneyimlemiş, bu süreci yaşamış, sonrasında onu hayatına getirmiş biri yani olarak? Yani hangi disiplinle ilgili bir iş yaparsanız yapın, bence insana dair olan bir, bir sosyal bilimlerle bir alanda Hı -hı. okuma yapmaya, ilgilenmeye, merakla izlemeye ihtiyaç var. Yani Hı -hı. bir hukukçu olabilirsiniz, bir ekonomi uzmanı olabilirsiniz. Hı -hı. E, ama işin bu tarafına biraz yatırım yapmak, bu konuda kendinizi geliştiriyor olmak çok işe yarar. O bütün hukuk çalışmaları başka türlü yapmaya başlarsınız. Yani edebiyatla, sanatla, müzikle ilgili oluyor olmak insanın şeyini çok hayatı ele alış biçimini çok etkileyen ve değiştiren bir süreç. O yüzden belki hani bu programı izleyen işte genç kadın arkadaşlara söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri hani bu, bunlar olmadan hayat çok da ne denir? Hayatı çok da doğru karşılayıp yönetemiyorsunuz. Yani bunlara ihtiyacınız var. Bunları bilen biri olarak yaşayacağınız hayatla, bunları bilmeden yaşayacağınız hayat aynı hayat değil. Farkı ne peki? E, bir kere daha e, iyi bir insan ilişki al kuruyorsunuz kendinizi. Etrafınızı daha insanlar biriktiriyorsunuz. Hani sizi daha güzel şeyler buluyor. Yani. Daha iyi şeylerle karşılaşıyorsunuz ya da zorluklar karşısındaki direnciniz daha çok artıyor. Hı hı. Bütün bu olup bitenleri nasıl analiz etmeniz gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. Yani size böyle bir pratik kazandırıyor bir kere. Daha farkındalıkla yani... daha sanırım derinlikli. Yani güçlü olmak sadece iktidar sahibi olmak, e, ekonomik bir güce sahip olmak, pozisyon sahip olmakla ilgili bir şey değil. Yani güçlü olmak insanın kendisinden nasıl bir insan yarattığıyla çok ilgili bir şey bence. Yani hmm. ilk önce sen kendinden nasıl bir insan yaptın mesele bu. Ona yatırım işte bu bahsettiğimiz felsefede, edebiyatta işte sosyal bilimlerde. Oraya iyi bir yatırım yaparsanız o sizi e, iyi götürüyor. Yani hmm. hayatta size daha çok yardımcı oluyor. E, Tülay bu anlamda kendine iyi yatırım yaptığını ya Aslında çok eksik yatırım yaptığını düşünüyorum. <gülüyor> hani insan böyle hele bu, bu, birazcık daha zaman geçtikçe hep şeyi fark ediyorsun. Ne yani kadar az şey biliyorum, ne kadar az okumuşum, ne kadar az izlemişim. Sürekli böyle bir eksiklik duygusu daha çok artmaya başlıyor. E, o da biraz moral bozucu bir şey ama işte gündelik hayatın da bir kendi ritmi var. O ritmin içinde de çok bunları yapamıyorsunuz. Yani hı hı. işte çok zaman ayırma şansınız olmuyor. E, ya da işte kolay geliyor. Daha hızlı Hı -hı. ve daha e, kolay tüketilebilecek alanlara yönelmek. E, ama hani en azından bunun bir tür e, tadını almış olmak ya da Hı -hı. bir tür o, onunla biraz bir, bir dönem geçirmiş olmak önemliymiş yani. Onu Hı -hı. söyleyebilirim. Hı -hı. Yoksa hani o eksiklik duygusu sizi hiç rahat bırakmıyor zaten. Hı -hı. Peki ben merak ettiğim bir şeyi soracağım Hı -hı. sana. Bir iletişimci olarak aynı zamanda felsefeden beslenen e, okumalar yapan, e, bununla kendini e, daha derin belki e, bakmak konusunda hmm, hareket eden biri olarak. Kendinle iletişimi, kendisiyle iletişimi nasıl Tülay'ın? Hani dedin ya gerçekçiyim ben. Onun, aynı şey gibi hani bir e, mimarın kendi evini yapması hı hı. gibi ya da işte e, başka meslekleri yapan insanların kendisiyle olan ilişkileri gibi. İletişimin bu kadar içinde olmak, senin ne kurduğun iletişimi nasıl etkiliyor, nasıl bir iletişimin var? Yani nasıl bir iletişimim var? Yani bir daha aynı şeyi söyleyeceğim. Bir kere çok açık ve samimi bir iletişimim var. Hı hı. Yani bunu bir başka insanlar nasıl yaşıyor bilmiyorum tabii ki ama yani canımı çok yaksa da, hiç hoşuma gitmese de kendime söylediklerim hı hı. ama onları söylüyorum. Yani, hı hı. yani ne kadar ...kötü davrandığımı, yanlış yaptığımı, aslında oradaki duygumun ne olduğunu falan yakalıyorum kendimi ve yakalayınca da... bunu yüzleşmekten çok korkmuyorum. Hı hı. Ama bunu değiştiriyorum ve bunu bir daha yapmıyorum anlamında söylemiyorum. Öyle hı hı. olmuyor. Yani hı hı. insanın bir de kendi varlığı var tabii ki. Hı hı. Ee, ama bunun farkında olmak iyi bir şey. Hı hı. Ee, o kendinizi yakaladığınız alanlarda biraz daha kendinizi tedavi etmeniz, iyileştirmeniz daha mümkün oluyor. Ve iletişim gerçekten çok önemli bir konu olduğunu da aslında biraz daha profesyonelce bakmaya başlayınca daha çok anlıyorsunuz bunu. E, hayatın her tarafında eğer iyi iletişiminiz varsa insanlarla iyi ilişkiler kuruyorsanız yaşamın her alanında işiniz ve hayatınız çok kolaylaşabilir. Hı hı. Yani e, daha iyi bir e, kendinizle ilgili daha olumlu bir algı yaratabilirsiniz. İnsanlar sizi daha çok sevebilir, sizin yanınızda daha çok vakit geçirmek isteyebilir, bir çekim merkezi olabilirsiniz. Yani bu da sizin karşınızdakini dinlemek, onu anlamaya çalışmak, onunla iyi bir işi kurmaya çalışmak ya da o ilişkide daha doğru düzgün davranmaya çalışmak. Kendi ilkelerinizden çok uzaklaşmamaya gayret etmek. Yani bunlarla birlikte düşünmesi gerekiyor. Çok temel şeyler duyuyorum aslında dinlemek, anlamaya çalışmak. Çünkü Kibirin. aslında yapmıyoruz. Onu ben de mesela hani böyle konuşuyorum ama ben de bunu çok iyi yaptığımı söyleyemem ama hep mesela konuşurken kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Yani ilk önce bir, bir izin ver, bir çok daha ilginç bir şey anlatabilir anlatacaklarından. Bir, bir dinle bakalım. Hı. Hani ne anlatıyor? Bir merak et. O nasıl biri? Başka insanlar nasıl hayatlar yaşıyorlar? Nasıl şeyler hissediyorlar? Hani onu mesela hakikaten öğrenmeye çalışıyorum ve biraz sahneyi de başkasına bırakmak önemli bir şey. Yani böyle Belki de benim biraz bulunduğum çevreyle değil ilgili olabilir. Yani etrafımda hakikaten çok renkli, çok eğlenceli, çok özellikli olan insanlar var. Ve hepsi sahne kullanmayı çok seviyor. E bazen çok da rahatsız edici olabiliyor. Yani çok dar ve küçük gruplar hı hı. içinde bile böyle bu. Yani başka biri de sahneye çıkıp, başka bir performans göstermek isteyebilir bir izin vermekle biraz kenarda durmak kötü bir şey değil. Yani. Niye bazı insanların da kendimizi daha hissediyoruz? Çünkü bizi dinlediklerinde, bizimle daha yakın bir ilişki kurmaya çalıştıklarında, anlamaya çalıştıklarında kendimizi daha hissetmiyor muyuz? Yani gittiğinizde de öyledir. Psikiyatriye gittiğiniz gün zaten ilişmeye başladığınızı hissediyorsunuz. Çünkü biri sizi dinliyor, anlamaya çalışıyor, soru soruyor, sizi merak ediyor, sizi çözmeye çalışıyor, sizinle bir yakınlık kuruyor. Bu, bu, bu bir tedavinin bir parçası ve çok önemli bir parçası yani. Onun gibi bir şey bu da. Çok temel şeylere değindiğini gördüm. Çok kıymetli bunlar bu arada. Paylaştığın için de teşekkürler. Koşlukta da çok yer buldukları için bu kadar bana da dokunuyor. Öyle deyim. Evet. Çok güzeldi. Son soruyu sormak istiyorum evet. ee, sanım. Ee, gerçekten pes etmeyen, daha bilinçli yaklaşan bir Tülay. Hayatında da birçok başarısı olduğundan eminim mutlaka ki. Böyle dönüp baktığında... Bu benim için en büyük başarım buydu dediğin ne var? ni görüyorsun? Yani en büyük başarı nedir mesela? Benim için, için mesela hı. benim için en büyük başarı aslında insanların sizinle ilgili güzel cümleler kurması bir iletişimciden çıkabilecek herhalde en güzel cümlelerden Gerçekten biri. Gerçekten benim, <gülüyor> çok samimiyetle söylüyorum. Yani sizinle ilgili bir yerde konuştuklarında, sizin hakkınızda bir yorum yaptıklarında orada ne kadar iyi kavramlarla sizden bahsediyorlar, sizinle ilgili duyguları ne, güzel şeyler söylüyorlar mı, sizi özlüyorlar mı, sizinle bir araya gelmek için çaba sarf ediyorlar mı, bir krediniz var mı o insanlarda? Ee, ya da sizi tarif ederken hangi kelimelerle tarif ediyorlar? Bu, bence mesele bu ve başarı dediğiniz şey de bana kalırsa esas itibariyle bu. Yoksa neye sahip olduğunuz, neyi elde ettiğiniz, nasıl bir sosyal statüde yaşadınız? Tabii ki bunların da bir önemi var ve tabii ki bunları da çok hani aman bunlar çok değersizdir anlamda asla söylemiyorum. Ama kendinizden nasıl bir insan yarattınız ve o bulunduğunuz çevrede nasıl karşılanıyor? Hı -hı. Bu. Anladım. Başarı bu yani. O olunca zaten diğer her şey onunla beraber geliyor. Hı -hı. Yani onunla birlikte işte, ekonomide, statüde, sosyal çevirde hepsi geliyor zaten. Hı -hı. İlk önce bunu yapmaya çalışmak. Hı -hı. Ya da bunu hiç elden bırakmamak önemli. E, bu arada kendi en büyük başarısını söylerken başarıyla ilgili de tiyo vermiş oldu. Biraz ben gerçekten Hı -hı. çok Hı -hı. samimiyetle söylüyorum. Hani Hı -hı. ben mesela... Gençliğimde de böyleydim daha yeni böyle yetişkin olmaya başladığım zamanlarda da hep böyle başkalarının hayattan ne çıkardıklarını nasıl formül ettiklerini hani nasıl bir tiyo vereceklerini böyle can kulağıyla dinlemeye çalışan çocuklardan biriydim yani ve onları da hep böyle bir kutum var ve onun sanki biriktiriyormuş gibi. Dönüp dönüp hatırlamaya ve bir yerde hı hı. unutmamaya falan çok gayret ediyordum yani. Hı hı. O yüzden belki öyle bir alışkanlık, belki başkalarında da bir işine yarar, umarım yarar falan <gülüyor> sanki yani. Sanki böyle kutusunu doldurmuş biri şimdi paylaşmaya da gayret gösteriyor e, biraz sanki. Hadi, artık onları paylaşabilecek yaşta da geldim artık fena da değil. Epeyce bir hı. zaman biriktirdim bu, bu hayatının içinde. Yani biraz bunlar hakkında konuşabilecek bir şeyim var diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, bir, bir noktaya <gülüyor> geldim herhalde yani. <gülüyor> e, Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tüla evet, iyi ki geldin. Çok sağ ol. Çok da kıymetli konulara değindin ve paylaştın. O, o biriktirdiğin güzel. kutulardan ha. biz de faydalanmış olduk. Eminim izleyenlerde kendi olacak. şeyi vardır eminim. Ben bunu kutu diye tarif ediyorum da Hı -hı. hani o kavramın ne olduğu çok önemli değil ama herkesin kendisine ait biriktirdiği ve işte başkasına aman sen de bunu böyle yaptın. Bu gerçek kimsenin ışığı bir başkasına ışık olmuyor. Hı -hı. Herkes kendi ışığını gerekeni yaratıyor ama Yine de bu tür şeyleri duymak, bu tür şeylerin başka insanlardan size gelmesini hissetmek yine de iyi bir şey. Hı hı. Yani. Yoksa kendi işinizi ve kendi yolunuzu yine kendiniz buluyorsunuz. Hı hı. Teşekkür ederim. İyi geldi Peki bu yolculuğa ne isim verirdin onu da sorayım kendi yolculuğuna Tülay. Kendini gerçekleştirme derdim herhalde. Hı hı. Teşekkürler. Bu net cevap. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. İyi ki geldin. Ayağına çok sağlık merkezim. paylaştıkların çok içinde. Merkezim. Evet. Bu haftaki konuğum e, iletişimci Tülay Şamcı idi. Bizimle iletişime dair çok kıymetli bilgiler paylaştı. İyi ki geldi. E, bu videoyu beğenmeyi ve Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Haftaya bambaşka bir konukla sizlerle beraber oluyor olacağım. Görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.